Ediriz. Kadir hocama sadece burada zemin hazırlamak bakımından bunu söylüyorum. Bu bağlamda Osmanlı dönemindeki bu fıkhı ekber üzerine yapılan çalışmalar bağlamında şimdi Kadir hocamı dinleyeceğiz. Buyur Kadir hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Okul Okul Derneği'ni Abdullah Demir hocamıza, Selim hocama sunumu için sizlere de hepimize katılımcılara teşekkür ediyorum. Benim sunumum biraz daha teknik bir sunum. Bu Hanife'nin akaid alanında kendisine nispet edilen eserleri. Özellikle de Hammat bin Ebi Hanife rivayetli olan El Fıkr-ı Ekber'i sonraki dönemde ki bunun en önemli kısmını Osmanlılar oluşturuyor. Osmanlı dönemindeki tesirleri üzerine. Bu, e, burada şerhler, e, tercümeler vesaireler neler yapıldı şeklinde bir takım İsimler vereceğim, içeriklerine dair bir takım şeyler söyleyeceğim ama bu tesirin bir de taşıdığı anlam boyutu, bu Hanife'nin, Elif-i Kulekber'in icra ettiği rol, Osmanlı ulemasının ona yüklediği anlam, bunlar üzerinde biraz vurgulamaya çalışacağım. E, yak iki yıldır, iki yıla yakın bir süredir bu Hanife'nin El Fıkül sonraki dönem tesirlerine dair bir çalışma yürütüyorum. Ne zaman, nasıl başladım hatırlamıyorum. Ne sebep oldu ama hani vurduğum sondajdan bu kadar su çıkacağını tahmin etmiyorum. Bayağı bereketli bir havza çıktı. Osmanlı döneminde e, El Fıkül Ekber üzerine epey bir çalışma var. Ee, bu çalışmanın temelinde Abdullah Demir Hoca'nın e, Talit'te yayınlanan bir literatür e, taraması diyebileceğimiz literatür verdi. özellikle e, kataloglara dayanarak verdiği bir çalışmanın tahkiki üzerine düşünmesi şeklinin e, sonrasında oluşturduğum çıkarttığım bir takım e, şeyler var ve daha devam ediyor. Çünkü dediğim gibi bayağı bereketli bir havza çıktı. Ee, i̇mkan nispetinde öğrencilerimle e, çalışmaya, çalıştırmaya devam ediyorum. Hatta e, bir ekip kurma niyetinde var bu konuda. E, şimdi malumunuz Ebu Hanefya'ya nispet edilen beş risalesi vardır. E, el risale ile İlah Osman Elbetti, El Alim ve El El Vasiye, El Fıkhül Efsat ve El Fıkhül Ekber. Şimdi bunlar üzerine e, bir takım şehrler, haşiyeler vesaire... Ee, hepsi üzerine yapılmamış. Mesela el ile Osman el üzerine yok. El-Alim ve el -alim vel üzerine bir tek şerh var. İbni Fureke nispet ediliyor. Ee, burada elin basıldı. Ee, onun dışında başka bir şerh yok. El-Fukulepsat'a birazdan bahsedeceğim. Ee, El-Vasiye üzerine Osmanlı döneminde ciddi bir ilgiyi görüyoruz. Öncesinde e, Meşhur Ekmelettin El-Bağbertin'in meşhur şerhi var. Osmanlı Elvasiye ciddi ilgi göstermiş, mednine daha çok ilgi göstermiş, şerh etmek yapmış, şerhler de yapmış ama Elfakurekber kadar değil. Şimdi nasıl bir öğrencimizle bu yeni, buna da başladık, Elvasiye üzerine yapılan çalışmalar özellikle Osmanlı döneminde bakalım neler çıkacak. Elfakurekber üzerine neler yapıldı ki Osmanlı döneminde özellikle yoğun bir ilgi gösterildiğini görüyoruz. Pek çok şerh yapılıyor. Türkçe, yani Osmanlıca pek çok çevirisi yapılıyor. Manzumeleri yapılıyor. E, bu eser çok ilgi gösteriyor. Burada şunun altını çizmek gerekiyor. Elfıkül Ekber derken e, iki farklı eseri e, düşünmemiz gerekiyor. Ama problemi nokta şu, bu iki farklı eser tek adla anılmış. Bu yüzden de bilgi karışıklığı olabiliyor. Bir klasik kelam kitabını okurken yani Ebu Hanif ve El Fıkül şöyle dedi ibaresinden sonra yapılan nakle baktığımızda bu e, bizim bugün El Fıkül olarak isimlendirdiğimiz kitap yerine El Fıkül olarak gördüğümüz rivayet edilen o metin olabiliyor. Yine mesela falanca El Fıkül Ekber'i diye bir ifade gördüğünüzde bu Hamad bin Ebi Hanife'nin rivayet ettiği bizim bugün El Fıkül Ekber dediğimiz e, metnin şerhi olmayabiliyor. El Fıkül Efsat'ın şerhi olabiliyor. Bu aynı isimdeki farklı metnin ifade edilmesi e, yanılgılara sebep oluyor. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdiki rivayetten bahsettik. Bir tanesi Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Muti'yi El Belhi'yi. Onun nakliyle gelen bir eser. Buna El Fıkül sat demiş Beyazizade, Osmanlı âlemi 17. yüzyılda yaşayan ayrımı ortaya koymak için. Bir de Hammad bin Ebi Hanife, bu Hanife'nin oğlu. Onun kanalıyla gelen El Fıkül dediğimiz, Beyazizade'den itibaren de o şekilde ifade ettiğimiz iki farklı eser var. Konular örtüşse bile iki ayrı metinden bahsediyoruz. Birbirinde olmayan bir takım akait esasları da ilgili konularda mevcut. O yüzden hani iki ravi diyoruz ama aynı metnin iki ravesi gibi düşünmemek lazım. Metinler farklılaşmış, farklılar yani. Bir de Ebu Hanife'nin eserleri derken Ebu Hanife'nin oturup kalemiyle yazdığı eser olarak düşünmeyelim. Bunların çoğu imla tarzı. Yani öğrencilerinin hocasının diktesiyle yazdı veya hocasının konuşmalarında, sohbetlerinde aldıkları notları daha sonra hocaları arz ederek oluşturdukları metinler olarak da görmek gerekiyor. Şimdi e, burada o yüzden e, esas ilgimin el fakır dediğim zaman Hammad Bin Ebi Hanife rivayetli olduğunu söylemem gerekiyor. E, Osman'ın da en çok itibar ettiği metnin de bu Hammad Bin Ebi Hanife kanalıyla gelen metin olduğunu da altını çizmek gerekiyor. El Fıkül daha ziyade. Ama en erken metinlere bakarsanız El Kulekber Ekber diye referansta bulundan çoğu zaman El Fıkül Bunu da söyleyelim. Ebul Mu'in Ennesefi mesela El Fıkül Ekber'den yaptığı alıntılara bakın. Bizim El Fıkül dediğimiz metin çıkacak karşımıza. Tammat rivayeli metneye yapılan atıkların özellikle 7. Hicri 7. asır ve sonrasında artmaya başladığını görüyoruz. Eee bu yüzden de mesela bu iki metnin farklılığını ifade etmek üzere, e, Oriyantalist Wensing, Elfıkul El Epsat'a Elfıkul Ekber 1 demiş. Ebu Hanife'nin zamanına daha yakın bir zamanda üretilmiş metin olmasına esas alarak, e, Hammat rivayeti olanı da Elfıkul e, El Ekber 2 ismini vermiş. Şimdi e, eserler İki eserde Ebu Hanife'ye nispet ediliyor ve Osmanlı ulema Asus'un genel olarak İslam camiasında eserlerin aidiyeti genel olarak kabullenilmiş vaziyette ama Hamad rivayetli olan hakkında bazen e, notlar düşünmüş, olmayabilir ifadeleri düşünülmüş. E, ama olmayabileceğin noktasındaki e, seslerin bir çıkması son yüzyılda. onu söyleyelim. Ee, mesela Hammad rivayetli olanın biraz daha geç bir dönem üretilmiş olabileceği altı çizilir. Çünkü ele alınan konulardan bir kısmı Ebu Hanife'den çok sonra tartışılan hatta bir kısmı şarilere reddi olarak da ifade edilebilecek konular içeriyor. Benim de şahsi kanaatim Hammad rivayetli olan Fıkh renkli Ebu Hanife'ye ait olmayacağı yönünde ve bu metin daha böyle ashabı hadis çizgisinde olan Hanefilerin e, kaleminden çıkmış bir metne benziyor. Bazı ulema bu metnin zaman içerisinde oluşturulmuş olabileceğini söylüyor. Yani bir mesela bu Hanefe'nin e, imnasıyla veya sohbetlerinden oluşturulan bir metin var ama daha sonraki dönemlerdeki Hanefi ulema da bu metne katkılar sunmuş. Bu ihtimal de olabilir. Ama metnin çizgisi biraz daha ehl anlayışına sahip bir Hanefilik e, anlayışını yansıtıyor ki Abdullah Demir hocam da Hanefilerin böyle tek kanat olmadı mı? Hadisçi Hanefilik veya onun yanılmıyorsam fakir Hanefiler, mütekellim Hanefiler şeklinde ayrımı vardı. Mehmet Kalaycı Hoca da hadisçi Hanefilik ve kelamcı Hanefilik bir ayrım var. El-Fukr biraz daha hadis çizgisinde olan bir metindir benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, şerhlerine baktığımızda e, geçen yıl bilmiyorum bir makalem yayınlandı. Bu konuda ilk Fıkı Ekber şerhi 9. 15. yüzyılda mı yazıldı? diye bir e, sorunun peşine düştüm ben. Yani bu Fıkı şerhi ilk de Fıkı metni, Hamad rivayetli olan ne zaman e, şerh edildi sorusunun peşine düştüm. Ve karşıma geç bir tarih çıktı. Hücri 9. asır, e, miladi 15. asır. Daha öncekini şehirler var. İmam Maturi diye nispet edilen şehir var malumunuz vesaire. Bu nedir? İşte o araştırmamda da dile getirdiğim gibi bir kere El Fıkkül Epsat'la karıştırma söz konusu. İmam Maturi diye nispet edilen şerh bir kere El Fıkkül Epsat'ın şerhidir. El değildir. Ve bu eser İmam Maturi diye, Ebu'l-Leyse Semerkandiye, İsmail El Hatiri diye Halkına pek bilgi olmayan bir zata, e, Ata bin Ali, bin Muhammed el Cuzcâniye e, gibi böyle değişik isimlere nispet edilmiş. Ama bakıyorsunuz metin aynı metin ve el Fakül Epşatın şerri. E, bu yakın zamanda Züleyha birinci hoca bu kitabı tercüme de etti görmüşsünüz. Bu Şebul Züleyha hocanın kanaati veselin Ata bin Ali el Cuzcâni isimli bir alime ait olması yönünde. E, ama bu konuda kesin bir dilde ifade etmek durumda şu an mahtumuş. Ama iman Matur'e ait olmayacağını e, hemen hemen e, onu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. E, biraz daha 5 Hicri 5 aslında üretilmiş metne benziyor bu Şerhül Fükürekber. Ama bu bizim Hammat'ın rivayet ettiği Şerh değil. Şey, e, El Fükürekber Şerhi değil. Evet. Az evvel İbni Furek'ten bahsettim. Mesela İbn Furek'in de Fıkı Ekber'e diye sadece Cüveyni tarafından bir ifade var. Fakat başka herhangi bir kaynakta böyle bir şey yok. Fakat bu şu olabilir, El Alim ve Mütallim'e yazdığı şerhi öyle Fıkı Ekber şerhi gibi algılamış olabilir. Çünkü El Fıkı e dair böyle bir şerhetliğine dair başka bir kaynaklı bilgimiz yok. Bu El Alim ve El Mütallim olabilir. Bunun dışında eee nispet edilen ee, bir Fükekber şey var. Bunun hikayesini birazdan anlatacağım. Burada ilginç bazı şeyler var. Ve karşımıza ee, 9. 15. yüzyılda yaşamış üç farklı coğrafyada üç farklı isim çıkıyor. Fükekberi Hammad ve Ali'nin Fükekberi şerh eden üç isim. Ve üçünün ortak noktası hepsi 9. yüzyılda yaşamış. Bir tane Hint coğrafyasında Gisu Dras uzun sakallı anlamına gelen Gisu Dras e, lakaplı Muhammed bin Yusuf El Hüseyin Etdihlevi denilen bir zata nispet edilen bir şey var ben buna uğraştım ama erişemedim e, yazmanı soya hatta matbu olarak da geçiyor Haydarabad e, diye geçiyor e, fakat erişemedim ama bu konuda şüpheliyim yani Hamad rivayetli ol, olacağı noktasına şüpheliyim çünkü çoğu zaman ee, Fık-ı Ekber şerhi gelen şeyleri incelediğinizde başka şeyler çıkabiliyor. Mesela 1800'lerde e, bir Orientalist ismini görebilir miyim? Henry Edward John. Mesela e, Şerhul fık Ekber diye bir neşir yapıyor. Ama incelediğinizde bakıyorsunuz ki Manisa Şerhul fık Ekber'i çıkıyor. Şimdi bir başka isim Orta Hasya'dan ee, Alaaddin Ali El-Bukhari diye bir ziyaret. Ee, bunu da bir katalog kaydında tespit ettim ama hala yazmasına erişemedim. Ee, erişmek istiyorum çünkü bu ilk şerh olabilir. Ee, Ulube'ye hediye ettiği bir şerhten bahsediliyor. Ulube'ye de 850-853. Bu tarihler arasında demirlik yaptığı için e, ilk şerh olabilme durumuna sahip. Ama Alaaddin Ali El-Bukhari kimdir? İşte bu bir soru işareti. E, çünkü bu şey değil. Teznevi'nin e, usulünü şerh eden Alaaddin Buhari değil bu. Bu 730 vefasın. Taftazani'nin öğrencisi Nusra'da yaşayan Alaaddin Buhari de değil. E, Ali Kuşçu da yine Alaaddin Ali diyebilen o da değil. E, belki başka bir alim olabilir. Ve bir başka şey. Osmanlı coğrafyasında Fatih Sultan Mehmet Han dönemi alimlerinden İlyas bin İzahim Sinobi. Ee, Osmanlı coğrafyasında benim tespit edilen ilk şef ona ait. Zaten kendisi de öyle düşünüyor. Bu öyle belirtiyor. Eğer bu giysi Duraz ve Alaaddin Ali el-Buhay'in yazmalarına ulaşırsam ve bunların da Hammat rivayeli el şehri olmadığını tespit edersen çok rahatlıkla Sinobi'nin ilk şef olduğunu söyleyeceğim ama ee, eğer onlar Hammat rivayetinin şerri çıkarsa Sinobi burada iktiği kaybediyor. Fakat onlardan haberi yok. O şehirlerden haberi yok. Bir Bin İbrahim S. de e, Fatih Sultan Mehmet Han'a hediye etmek üzere e, yazdığı bir şehri var. Ve ilk şehir Osmanlı doğrultusunda e, ve kendisi Bursa Sultaniye medresesi, medresesi dönemin en önemli medreselerden bir tanesi. Yaklaşık bir yıl süren bir sürede ben bunu okudum, okuttum. Yani kendim okudum e, Zoom üzerinden. E, az evvel e, Mehmet Hocam bu şerhlerin fonksiyondan bahsetti. Aslında şerhler telif eserler aslında. Şerh görünümü. Sinobi'nin de öyle gördüm. Mesela Sinobi'nin de eseri, felsefi kelam türü diyebileceğimiz, özellikle Teftazani'nin e, Şerhul Makaslıktaki görüşlerini tartışan, ee, o görüşlerle hesaplaşma içerisine giren bir metinle karşı karşıyayız. Yani fıkıh ekberi şerh ediyor görünüyor ama döneminin hakim ilmi tartışmalarını o şerh üzerinde tartışıyor. O yüzden artık e, eski bir söylemi kaldırmış vaziyetteyiz. Yani şerh, her şeyler, değersiz şeyler, aynı metnin geviş getirilmesi kişi bir söylemi artık reddiliyoruz. Çok açık bir şekilde. Bunu, bunun örneğini yansıtan şerh ve haşiyeler var elbette ama şerh türünün geneli böyle bu şekilde itham edemeyiz. Aslında yeni üretimler bunlar. Bir yazım metodu. Bir eser üzerinden tartışıyorsunuz meseleleri. Bu eser Osmanlı'da e, Şerh olarak Fuku Ekber'e seçildiği ilk eser olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde Fuku Ekber metinlerinin müstahalarının da coğrafyada yayıldığını görüyoruz. Ben e, müsalları da toplamaya çalışıyorum. En erken istinsah tarihli, istinsah tarihi yazanı söylüyorum. Tarihsiz olanları bilemiyoruz çünkü. 799 tarihli, yani Memlükler, Selçuklar dönümüne denk yine, bir şey, e, bir müsa tespit ettim. Daha evveli, henüz tespit edilmiş değilim. E, Sinobinen kısa bir süre sonra, onun e, şeyi 1460-865 1460'da yazılıyor. Bir 50 yıl kadar sonrasında bir şehir, e, şehirler başlıyor artık el fuqullah üzerine şehirler yazılmaya başlıyor. Hem de birden böyle patlama yaparcasına başlıyor. E, ondan sonraki Sinobi'den sonra yapılan ilk şehrin Bahaddin Zade veya Hakimi Sak'a ait olabileceğini e, düşünüyoruz. Şundan dolayı Hakimi Sak. Bahaddin Zadeden daha önce vefat etmiş ama Bahaddin zadenin şerhini yazış tarihi 925 olarak e, Kayseri Raşit Efendi Müzesi'nde elif kaydı o şekilde görülüyor. E, İsa K. Rumi'nin vefatı 950'lerde fakat e, eserini ne zaman yazdığına dair net bir şeyimiz yok. Bir 938 tarihimiz söz konusu bir yazmadaki şeyden hareketleyer o doğru kabul edersek zadenin Zadeden'in Sinobi'den sonra ikinci şerhi geldiğini söyleyebiliriz. Bahattin önemli bir adam. E, şu an üzerine e, çalışmalar yapılıyor. Mesela eskiden pek o kadar biliniyordu. Hatta Diyada maddesi de yok mesela. Şimdi onu külliyatını ortaya çıkaran bir grup var. Bir araştırmacı grup var sağ olsunlar. Bir iki eserini Risalesini bastılar. E, Fıkı Ekber Şerhi'ni de belki Türkçe'ye kazandırırlar. E, eser basıldı. el er ül Faslı diye. Zade bir Sufi ama e, sadece bir Sufi değil, çok iyi bir mütekellim ve çok iyi bir felsefeyi bilen birisi. Zaten Fök Ekber şerhine baktığımızda öyle kolay bir metin değil, öyle halkın okuyabileceği kolay bir metin değil, ciddi bir kelam ve felsefi mübahaselerle dolu bir metin olduğunu görüyoruz. E, bunun üzerine bir yüksek sanat e, çalışması da yapıldı. E, en geniş şerh diyebilirim. Bu Bahtinzade'nin şerhini. Şimdi bir baş şerh, Hakim İshak el-Rumi denilen bir zata ait. Şimdi bu zat çok ilginç ve eser de aslında ilginç bir kişiyim. Şimdi Hakim İshak, Taşköprüzade'nin kendisi hakkında verdiği bilgiye baktığımızda aslında Hristiyan bir doktor. Tabi. İken Molla Lütfi diye meşhur hepimizin bildiği. E, dilinden çok çeken, e, Molla Lütfi Efendi'den mantık ve felsefe dersleri okuyan, onunla münazaralar yapan. E, İslami ilimlere söz geldiğinde de, bunun konuda da ben artık bilgi sahibi olmayayım deyip de okumalar yaptıktan sonra Müslüman olan birisi. Bu İsak Efendi. Müslüman olduktan sonra e, tıp ve felsefeyi bırakıyor biraz daha böyle ehlalis çizgisinde bir yaklaşıma yöneldiğini görüyoruz. Tasavvufa karşı da muhalif bir yaklaşım var. E... Taşköprizade diyor ki tasavvuf ehlinin tattığı zevki tatmadığından tasavvuf yolunu kabul etmedi. Ömrün sonlarına doğru tasavvufu reddetmekten vazgeçtiğini bir arkadaşından işittim diyor. Artık bilmiyoruz. Şimdi burada enteresan olan bir nokta şu. Hakim İsa Fıkhekber'i şerh ediyor. Ve şerhinin mukaddimesinde bu şerhin niye yazdığına dair ilginç bir şey söylüyor. Şey şu, niye yazdığını şöyle diyor. İnsanların dini akideleri öğrenip medreselerde ve değişik yerlerde öğrettiği kelam kitaplarındaki meselelerin Ebu Hanife'nin yazdığı El-Fıkra Kriper'deki meselelere muhalif olduğunu ve insanların bu kitaptaki meselelerin manalarına habersiz olduğunu gördüğümde diyerek söylüyor. Yani Ebu Hanif'in El Fıkül başka bir hakayet var. Osmanlı medreselerinde öğretilen kelam da başka bir hakayet. Yani Osmanlı müddaristleri Hanif'i olduğunu söylüyor. Ama Ebu, El Fıkül Ekber'deki başka bir şey. E Medreselerdeki başka bir şey istiyor. Ve bunun üzerine bu kitabı yazıyor ve sadece Kur'an ve sünneti dayanarak eserini oluşturacağını söylüyor. Bu anlamda ilginç bir şeydir. E -şeydir. Şimdi Yazarının ilginçtiği kadar şehrin başına gelen de ilginç şeyler var. Bu şer Osmanlı döneminde sonraki dönemlerde çoğu zaman babertiye nispet edilmiş. Alimlerin çoğu bu şerfi babertinin şerfi olarak zannetmişler. Ee, bunda da acaba muhtemelen şu olabilir diyorum. Hakim-i Sak medrese sistemine girmemiş birisi. O yüzden ulemanın, ulemanın katında öyle bir yere sahip olmuş durumda değil. Biraz da böyle ehli hadis duruşu ve medreseye, medresede okudan kelama karşı eleştirel bir bakışı var vesaire. Ee, belki de bu yüzden bilerek görmezden gelinmiş olabilir. Ee, ama eser yaygın bir şekilde okundu anlaşılıyor. Pek çok yazması var elimizde. Bu eser de şey oldu, Lübnan'da bir yüksek sanstezi olarak çalışıldı ve basıldı. Elimizde basılı halinde mevcut. Şimdi başka iki şerhten daha bahsedeyim. Ee, Ali El Kali'nin şerhi, Mustafa Selim Hocam e, nezaretini okuyoruz. Ee, Ali El Kali'nin şerhi e, Osmanlı coğrafyasında çok makbul gör kabul görmüş. Hatta yılda bir defa Ali El Kali'nin şerhini okumayanın e, imanı Fıkh-ı keydani okumayanın da Aka, ibadeti eksik kalır demiş bazı alimler. E, Ali Kari'nin bu şerhinde de bu ehladis vurgulu e, Hanefi'liğin e, tonu hissediliyor. O yüzden de mesela e, bir gibi İbrahim Alevi, bir gibi, bir gibi Kadızade çizgisi Ali el çokça referans olarak kullanmış. Bu şerhide kullanmışlar. Bir başka, Ali El Karni Şerhi dediğim gibi üzerine tercümeler de yapılmış, değerli bir öğrencim bunun Antalya bir tarafından yapılmış tercümesine çalışıyor mesela şunu. Yine Kırımcı, pardon o Mâni birazdan bahsedeyim. Mâli El Karni Şerhi'ne epey atıp var. Bir başka şerh, önemli bir şerh, Mâni Sâbi Şerhi. O da basıldır çok muhtasar, kısa, özlü, medrese öğrencisine çok uygun gelebilecek bir şerh. Çok yayılmış Osmanlı coğrafyasında, çok tutmuş, yayılmış. Hatta Kırımlı kursalini kursal üzerine dönüştü bir şerhle yazmış. Bunlar belli başlı şerhler. Osmanlı döneminde sadece şerhle yapılmamış, tercümelerle yapılmış. Şimdi bu tercümeler özellikle Osmanlı'da, 17. yüzyılda bir tercüme merakını görüyoruz. 17. yüzyıl Osmanlı dini düşüncesi çok enteresan bir dönemdir. Bu dönemde işte Osmanlı'nın mücadelesinden sonra e, bunun da tesiriyle e, e, mezhepler tarihi alanına Akait eserlerine, 73. Hadis'in Akait, risa, şey pardon Fırak eserlerine özel bir ilginin başladığı dönemdir. İlmin daha çok halka yönelik yapılmasına ilgi gösterildiği için çokça tercümelerin yapıldığı, ana klasiklerin, temel eserlerin Türkçe, Osmanlıcaya tercümelerinin yapıldığı dönemdir. İlmi tartışmaların fazlaca halka tabanına indiği, ulemanın politize olmaya başladığı ve çok böyle ne derler gündelik konuların tartışıldığı ve tarafların birbirlerini de suçladığı Ağır şifre bazı tartışmalarında geçtiği dönem 17. yüzyıl çok enteresan bir dönemdir. Bu dönemde Fıkı Ekber'in de gruplar arası mücadelede ciddi anlamda kullanıldığını görüyoruz. Mesela yakın zamanda 17. yüzyıla ait bir Fıkı Ekber tercümesi var. Osmanlı'da yaygın, elimizde pek çok müştası var. Bunun ben müellifini tespit ettim. Ebu diye birisi. Ve bu e, kim olabilir? Bu eserin anlamı nedir? diyerek bir neşir yaptım. Sonunda da neşini ekledim tercümenin. Buna dair bir makalemde yayınlandı. Şimdi orada enteresan olan bir iki nokta var. Bu Ebu Zade denilen kişi fıkh niye tercüme ediyor? İnsanlar buna bakıp itikadını düzelsinlerdi. Ve bu kitap diyor dört kitaptan sonra dünyadaki en değerli kitaptır. Bunun üzerine kitaplı. Kim bu kitaba itikadını buna uydurursa o fıkh e, Kurtuluşa erer. Kim de buna uygun değilse o, o cehennemlik, o 72 sapkı kurkadan diyor. biraz araştırınca şunu da gördüm. Ebu Ahmetzade bir de iki, üç varaklık bir risale almış, bir kaleme almış. Risalenin konusu şu. El Ebu Hanif'e ait. Bunu niye yapıyor? Bunu niye vurgulamak için özel bir risale kalemi alıyor? Çünkü o dönemde bu bir gibi Kadızade çizgisi El Fakül Ekberi, Ebu Hanife'yi sufileri tahrir icaresi dövmek için yani siz gerçek hanife falan değilsiniz, siz yanlışlarınız, sapkın görüşleriniz var demek için El Fakül Ekberi seçiyorlar ve bunun üzerinden El Fakül Ekber üzerinden sufilere bir takım veya değişik gruplara bir takım suçlamalar yöneltiyorlar. O yüzden de karşı kana kanatta. Ebu Hanif Bey'in hayır sizin dediğiniz gibi değil, öyle demek istemedi tarzda bir takım şeyler yapıyorlar. Bu noktada Osmanlı'da Fükül Ekber'in ürettiği yeni bir yazım türü e, ne diyelim ona bir Risale geleneğini görüyoruz. Mesela Ebeveyni Resul-ü Risale Hammat rivaydı, El Fükül Ekber'de Ebeveyni, Resulü küfür üzere öldüğü gibi diyor. Tabii Osmanlı uleması Fükül bu kadar içlemiş olunca bu sorunun da veya şöyle diyeyim, bu Hanife'nin bu ifadesi ne anlama geldiğini açıklamak zorunda kalıyor. Özellikle Nur-u Muhammedi gibi bir düşünceye dayanan tasavvufun Ebeveyn-i kesinlikle mümin olmak durumunda olduğu necat olacağı noktasındaki o ile Ebu Hanife'deki bu Elf-ı Kurekber'deki kanaat arasında görülen bu açık çelişmin açıklanması gerekiyor. Bu anlamda Ebeveyn-i Resulü üzerine bunun Ehli Necat üzerine olduğunu söyleyen pek çok risaleler. Yani ebeveyn ve resul-i sailenin %90'ının Ehli Necat üzerine olduğunu ispat için yazılmıştır. Çünkü temel kay temel sebep bu Erfukrek bu ibare karşısında kendisini açıklama zorunluluğu hissetmesidir. Şimdi bu noktada gündeme gelen iddialardan bir tanesi şudur. Katipzade bir kanun dönemi alimlerinden Katipzade Ebeveyn-i Risalesi'nde şu iddiayı ileri sürüyor. Bu eser el fukh Ebu e ait olmayabilir diyor. Buna dair bazı şeyler geliyor. Bunu daha sonraki dönemde bizim bu Fukh-ı Ekber tercümesini yazar Ebu Ahmez Zade'nin yaşadığı 17. yüzyılda yaşayan Abdüleyhat En-Nuri de Ebeveyn-i Risalesi'nde dile getiriyor. Burada hemen parandayız mı? En-Nuri'nin bu Ebeveyn-i Risalesi geçtiğimiz ay içerisinde ee, Semih Ceyhan ve Orhan Musa Hanoğlu tarafından güzel bir, neşir ve çok güzel bir incelemeyle, ön incelemeyle birlikte neşir ee, Orada da yazarların vurguladığı gibi Sufiler, Ebeveyn-i Resul meselesine deliller ne gösteriyor açısından değil, paradigmatik olarak farklı bakıyorlar. Yani onların alem kurgusu, e, Nur Muhammedi temelinde yükselen bir kurguya baktıkları için yaklaşımı da ona göre şekillendi. Şimdi bu düzlemi bildiğimiz zaman mesela Ebu Zade diyor ki çok ekber Ebu Hanif e ait değil diyen adam de, Muhtezim Çünkü bunu Muhtezilerin sapkınları e, ileri sürmüştür. Kim bu iddiayı söylerse o da e, sapkın Muhtezilerin, Muhtezilerin bazı alçak ve cahillerinin yolundan gitmiş oluyor. Diyor. Tabii bunu ortada mutezile yok. Yani bunu söylediği kesin de e, Sufi grup oluyor. Şimdi o yüzden fıkh ve Ebu Hanife'nin Osmanlı döneminde fonksiyonel bir kullanımı olduğunu görüyoruz. Özellikle birbiri Kadızade çizgisinden gelen ulema Ebu Hanife ve Fıkh-ı Ekber üzerinden e, özellikle Sufilerin Sufilerin anlayışlarını, temel öğretilerini eleştirmek amacıyla kullanıyor. Bunun haricinde işte felsefi kelam yapan i̇bn Arabi düşüncesinin takip eden eee o genel o medrese ulemasının da zaman zaman görüşlerini Fıkh-ı üzerinden e, eleştirmek için de bu metni kullandığını görüyoruz. Karşı tarafta işte sizin anladığınız gibi değil aslında Ebu Hanife şöyledir, şöyle demektedir vesaire gibi de bunu açıklama tarzında bir takım eserler yazdığını görüyoruz. Yani fıkh Osmanlı döneminde... E, fonksiyonel kullanıldığını o yüzden okeyper üzerine yapılmış bir metni okurken fazlasıyla bağlamsal okumamız gerektiğini altını çizmek istiyorum. Yani bu metni kim yazdı? Kime karşı yazdı? Ne demek istiyor, niye yaptı? Yani böyle basit bir mesela okeyper tercümesi masumluğuna bakmamak gerekiyor. Bunun bir şeyi anlamı var. Şöyle düşünün mesela Antalya'lıydı tercüme de öyle diyor, Ebu Ahmed diyor. Kim itikadını buna göre yaparsa, o ancak kurtulur. Diyor. Kim bundan ayrılırsa zerre miktar onu o artık sapkın kalaydan. O yüzden mesela buradaki fıkıh ekper üzerindeki geçen herhangi bir meseledeki bir muhalefet bir muhalif duruşu, siz çok rahat hanefilikten, Sünnilikten ve doğru yoldan çıkmak olarak itam edebiliyorsunuz. Ee, o yüzden benim bu fıkıh ekper e, Şehleri, manzumeleri ve tercümeleri üzerinde çalışmaktan en zevk aldığım nokta burası. Fazlasıyla bağlamsal çalışma. O dönemin siyasi şartları, ulema arasındaki ilişkiler, e, sofilerle ilişkiler ve bu aslında kavga o görünürün arkasında bu e, çekişmeleri görebiliyorsunuz. 40'a yakın şey tespit ettim şu ana kadar. Manzume, şehr ve tercüme. Bunları birer birer bazı öğrencilerime çalıştırıyorum. Ee, i̇nşallah bir ekipte kurmak niyetindeyim. Çünkü sadece Fükü bunlar çıktı. Daha vasiyesi duruyor. Daha onun haricinde bu haricinde başka türlü yapılan atıklar, Osman Uleması'nın ilgisi vesaireyle ilgili. Bakalım ileriki süreçte e, bunlar da gerçekleşir. Öbür taraftan Fükü Ekber Şehleri okumaya da sürdürmek istiyorum. Niyetim bundan sonra Hakim sakı okumak. E, zaten Selim hocamla yer Elkari okuyoruz. Ee, i̇simler aynı Şerhül Fakilekler ama içerik çok farklı. Bu dönemin şeyini yansıtıyor. Mesela Selim Hocamla da okurken gördük Ali el Al Kari'nin daha önceki Şerhler'de bahsed geçmeyen değişik açıklamalar var. Mesela Tevhid üzerindeki açıklaması bana yani, enteresan geldi. Daha sonra Muhammed bin Abdul Wahhab'ta göreceğimiz benzer açıklamaların bir nevi kök şeylerini gördük yani kök metinlerini görmüş olduk. Ee, o yüzden. Ee, Hiçbir görüş hiçbir metin orada öyle duran bir metin değildir boşlukta ortaya çıkmıyor kesinlikle hani der, bu dert varsa derdi söyleten vardı bir, bir şey düşünürseniz bir görüş varsa onu muhakkak bir muhatap söyletiyor onu bir bağlam söyletiyordu ve bir hedefe yönelik o söyleniyordur. tüm bu bağlamsağlıklarda okun, okunulduğu takdirde çok daha anlamlı e, şeyler ortaya çıkıyor ee, o yüzden Osmanlı dini düşüncesine Fırt çok ciddi tesirler oluşturuyor. Hatta dediğim gibi yavru yazın gelenekleri bile e, ortaya çıkardığını görebiliyoruz. E, dilerseniz burada sunumu noktan, noktan, noktan. Burada Ben evet. küçük bir soru sorayım Kadir Hocam. Evet. Bir şey olsun. Hani bu şerlerin bir defa kesinlikle sadece o metnin açıklaması olmadığı yeni bir metin olduğunun Dikkatlerden kaçmaması gerektiğin e, hususuna vurgu yaptın e, Ben bu bağlamda şöyle bir soru sorayım diyorum. E, peki neden insanlar özgün bir eser ya o dönemin alimleri yazmaktan kaçınıyor? Bununla ilgili bir veri şey yapabildi veya da şu mu? E, hani e, geçmiş bir... Büyük alim, bir alim üzerinden bazı konuları gündeme getirebilmek kendi adına gündeme gündeme getirmekten daha etkili, daha e, tesir e, gücü, e, etki sahası daha geniş. Bu mesela faktörlerden biri. Evet. Hocam, hani birkaç faktör var ama sanırım en önemli faktör, Rahatim hocadan da dile getirdi e, Düşünce dike ilerleyişini muhalifi varsa ilerletir. Yani muhalif olduğu sürece siz düşünceyi dikey yönde ilerletirsiniz. Diyelim ki başlangıçta ehl ehl-i sehnileyi dikotomisi vardı. Daha sonra sünnet kelamı kendisini muhtizile karşıtlığında oluşturdu. Evet. Mutezile sahneden çekildi. Bu sefer felsefe e hedefte oldu. Bunlar sizi felsefe hesaplaşmaya girdi. Felsefi kelam ortaya çıktı. Ama Razi'ye geldiğimiz zamanda artık muhalifler öldü. Yani Muhtezile şey yok. Filozoflar yok, yok. Hanefiler yani, bile yok o dönemde. Yani, yani evet. O bir yani. muhalifiniz yok karşımızda. Ondan sonra düşünce dikey ilerleşim tamamladı. Ondan sonra yata ilerleş geldi. Doğal olarak geldi. Ama bakın Batı sömürgecilik dönemine başladığında ise İslam dünyası artık bunu devam ettiremez haline geldi mümkün değil artık. Çünkü sizin karşınızda materyalizm gibi şey Darwinizm gibi, sosyalizm gibi pek çok yeni, sizin daha önce hiç bilmediğiniz yeni bir muhalif durum var. Siz o muhalife karşı, muhataba karşı artık eski tarzı sürdüremezsiniz. Ona karşı yeniden bir mücadelenin, mücadele, mücadele içerisinde girmeniz lazım. Ve bu dönemde e, kelamda işte Eşarilerde vesairelerde payını aldı ciddi anlamda kötülendiler. Siz bizi sizin ne olmaz bizi geri bırakıyorsun vesaire. Burada da yeni bir dikeyleşme, yeni bir şeyde dikeyleşme hareketi ortaya çıktı. Bu biraz onunla alakalı. Muhatabın olmamasıyla, alakalı. Yani çünkü hakikaten Razim'le düşündüğümüzde ciddi bir seviye kat edildi. Ondan sonra var olan metinlerin daha analiz edilmesi. Bir de şu da var. Mesela Osmanlı döneminde fukh Ekber üzerinden, değişik üzerinden de değişik şeyler üzerinden görüyoruz. O günün meselesi bu ana metinler ekseninde dediniz ya otorite, arkalarına otorite alıp bunu savunmak işte bu çok önemli bir şey. Mesela fukh -Ekber bunu çok görüyoruz. Arkayı Ebu Hanefi ve Fukh-ı aldığımız takdirde söylenilen söz sizin sözünüz olmayı çok aşıyor. Yani mesela Ebu Ahmed Zade'nin diyelim ki onun görüşünü reddettiğinizde onu reddetmiş olmuyorsunuz. Külliyen Hanefi'yle reddetmiş oluyor ve oluyorsunuz. O yüzden böyle bir bağlamı da var. Ee, ama genel şey muhatapsızlık benim kadarıyla. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz Kadir hocam. Eee eğer katkım varsa alalım yoksa e, herhalde vakit de yaklaştı bitireceğiz. Hocam ben teşekkür ediyorum Mustafa Selim hocama, Kadir hocama istifade ettik. Bu şerh geleneğiyle ilgili, neden yazıldığıyla ilgili ben de küçük bir katkı eklemek istiyorum. Benim açımdan da öne çıkan unsur, şerh yazan kişilerin bir şekilde medrese bağlantılı olması. Görev yaptığı medresede belli kitapların müfredatta yer alması, okutulması sebebiyle o medresede kendi kitabının okutulabilmesini tek yolu o kitaba bir şerh yazması. Günümüzdeki ders kitabı mantığına benzetebiliriz. Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'de çok fazla ders kitabı yazılmaya başlandı. Bu da herkesin evet, kendi kitabımı okutuyum düşüncesinden kaynaklandı. Ama şöyle bir fark var. Osmanlı dönemindeki ders kitapları diyebileceğimiz şereflere bakıldığı anda özgün çok fazla fikir görüyoruz. Yani fikri, tartışmalar, analizler, mücadeleler var. Bu açıdan belki bizim günümüzdeki ders kitapları biraz daha yavan kalıyor. Bu açıdan e, şerefler çok yerinde ilmi kitaplar diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Ben de son bir şey söyleyeyim. E, bundan... Yani Fıkıh-Ekber şehirleri üzerine Türkiye'de yapılan çalışmalar bağlamında mutlaka vardır ama benim mesela ilk derden bildiğim birisi bundan yaklaşık 25 yıl üzerine Manisavi'nin şehir üzerine Fıkıh-Ekber şehri üzerine yapılan bir çalışma. 95'li yıllarda Sivas'tan bir arkadaştı Abdurrahman Hasaroğlu yapmıştı ama şimdi günümüze geldiğimizde bayağı bir yoğunlaştı epey bu Fıkıh-Ekber üzerine bunlar güzel gelişmeler yani akademik çalışmalar bir gelenek istiyor ve dolayısıyla ve devamlılık istiyor bu manada inşallah arkası gelir diyelim Kadir hocam da zaten öğrencilerini çalıştırıyormuş hem onu hem diğer eserlerinde ortaya çıkarır ve özellikle arka planlarıyla birlikte hele ortaya konursa çok daha katkısının yüksek olacağı açık. E, bu çerçevede bu oturumu e, sonlandırıyoruz e, izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Hocam ben de tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki oturum 18'de başlıyor. E, Cafer Karadaş hocam e, oturum başkanlığında materyalik araştırmalarına dair 5 ayrı sunum yapılacak. OkoKut TV YouTube kanalından ve Zoom üzerinden hocalarımız takip edebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diyorum. Hayırlı günler. Teşekkürler Allah'ım.